1 milyar doların ya da 1 milyar TL'nin olsa ne yaparsın? Hiç bununla alakalı bir şey düşündün mü? Ben mi? Sen. Çok düşündüm. Çünkü benim oğlumla yaptığım, daha önce Can Can'la da konuştum. Şöyle diyormuşum da çok komik olur. Yani 150 milyon kaldı bir şey yok. <gülüyor> çok <gülüyor> isterdim. <gülüyor> <Çok işlerdim. gülüyor> ee, şu anda evet %90'ı açık olmakla beraber bir ihtimalle uğraşıyorum. <gülüyor> ee, benim oğlanla çok konuşuyorduk bunu. Benim oğlum işte YouTuber olma kariyerini falan anlatırken YouTube'dan para kazanma niyetiyle bu işi yaptı. Dedim, kazanacağım parayı ben vereyim işte. İşte daha çok video çekerim. Niye çekersin? Daha çok para kazanmak için de O parayı da dedim hepsini yatırayım. İşte atıyorum bir milyon dolar yatırayım dedi. dedi ki arsa alırım. Niye dedim ne yapacağım arsayı? Dedi para edecek daha çok satacağım daha çok para edecek. Yok dedim 100 milyar dolar yatırayım dedim hesabına. Sonra ne yapacağım? Muhabbeti böyle zorladıkça ertesi sabah o kadar parayla ne yapacağını bilmediğini fark etti. Ve çocuğun sanıyorum hayatındaki en büyük kırılma gerçekleşti. Şimdi para yapmak istediğin şeyler için bir araçça. Yapmak istediğin bir şey olmadığında, paranın bir anlamı kalmadığını fark etmek için biraz fazla yaşamamız gerekiyor. Yani çünkü bize paranın pompalanma biçimi, arzun esnesinin bizzat kendisiymiş gibi olduğu için öyle bir... Ya para arzulanması gereken esas şey oymuş gibi duruyor. Çünkü para omnipotent bir değer. Aldığın zaman her şeye misin gibi geliyor. Fakat neye ulaşacağını bilmiyorsan, bu seni bazı otomatik yönlendiriyor. Mesela Benim oğlunun arsa alması gibi. Türkiye'deki insanların büyüksünün <gülüyor> ev almaya kalkması gibi. Çünkü niye? Çok parası olan böyle yapar. Altın alması gibi, bir yere bir tasarruf falan filan. Ve yani bu ciddi anlamda bence yani iyi ki bunu masaya getirdin. Bu konu, diğer bütün konular bırakılsa aylarca Türkiye gündeminde konuşulsa, Dursun Ali Yaz'la arada bir gelse burada bir para muhabbeti yapsa falan <gülüyor> hakikaten aydınlanırız diye düşünüyorum. Çünkü benim gerçekten 1 milyar dolara ihtiyacım yok. Yani net olarak yok. Ve yarın olursa muhtemelen dağıtırım yani yapacak <gülüyor> başka bir şeyim yok. Çünkü o para eğer ben bunu bir yere harcamaya kalkarsam, onunla daha önce yapmadığım bir şey yapmaya kalkarsam saçmalayacağım çok büyük bir ihtimal yani muhtemelen saçmalayacağım. Çünkü geçen sene tatilde konuşurken dedim ya abi ben tatilde ne yapacağımı bilmiyorum diye. Yani mesela çünkü ben tatil gibi yaşayan bir adamım. Orada e, başka bir şeyin kültürü varmış tatilde ve bende olmayan bir kültürü. o. Şimdi bu çok paran olması hali de o parayı böyle yolda kazanıyorsan o kadar büyük hacimli işlemler yapıyorsun anlamlı ama benim için yarın binler dolarla valla yapacağım hiçbir şey yok. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Hiçbir şey yapmam. <gülüyor> ee, bir de hani bunun bir üst şeyi de var, pozisyonu da var. Ee, paranın daha az ölçeklerinde bile aslında yapacağımızı düşündüğümüz şeyler, ev, araba, Asat'ın alma ya da işte ne bileyim bir yerlere tatile gitme, dünyanın çeşitli yerlerini görme ya da benzeri şeylerin hiçbirisinin de aslında birinci derecede parayla ilişkisi olmadığını fark etmek de tuhaf bir kademe. Ama bir tetikleyici var yani onu, onu mesela konuşmak gerekiyor. Bu sohbetin dışında kalması gereken bir bölüm burası. O da standart güvenlik duygusunu oluşturma hali. Şimdi hayatında ömrüm boyunca işte tahmin ediyorum Türkiye'de artık 10.000 lira sınırına geldi. Aslında 7.000 lira civarındaydı ama son zamlarla beraber 10.000 sınırına geldi. 10.000 lira civarında aylık olarak hep düzenli olarak para kazanacağını düşündüğünde, bunu sabitlediğinde aslında daha büyük bir paraya ihtiyacın olmuyor. O 10.000 lira seni ömrün boyunca yapmayı isteyeceğin birçok şeyi yapabilir durumda tutacak bir güvenlik parası. Evet. Şimdi bunun üzerinde bir para için bunun üzerinde bir yapacaklar tecrübesine ihtiyaç var. Aynen öyle. Ve hani o yapacaklar tecrübesiyle alakalı mesela gerçekten nitelikli bir şekilde arabadan anlamak istiyorsan, ilgileniyorsan zaten şimdi başlıyorsun. O 10.000 lirayla bile süper lüks arabalara ulaşabilecek bir sistem kurabiliyorsun. Ama mesela şunu fark etmek gerekiyor. Arabalarla uçaklarla aynı anda ilgilenemezsin. O kadar evet. öyle bir zihinsel zamanın yok. Aynen öyle. Ben o kadar arabalarla da ilgilenemem. Yani mesela <gülüyor> arabadan tiksiniyorum şu anda İstanbul Yani biz öyle bir hayalim bir de küçükken de olmamıştı. Bir de şöyle bir durum var demin. Mesela şimdi bir milyar dolar değil ama ben bir milyon dolarla ne yapacağımı biliyorum. Mesela benim yarın sabah bir milyon dolarım olsa onunla aslında ne yapacağımı biliyorum. Bizim hep bir muhabbetimiz var ya bir mekan olması lazım. Hani böyle eğitimler, hmm. kültürel aktivite, hedeh bir uçuyoruz ya seninle. İşte o çalıştığın Hı. bir konu. Yani. Ama şöyle bak orada da bir sıkıntı var. Bir milyon liram dolarım neyse bankaya yattı yarın sabah. Ertesi sabah dedim ki ben bu merkeze kaçacağım. Herifin bir sorsa kaç metrekare bilmiyorum. İçinden olsun bilmiyorum. İşte hangi tip kahve bilmiyorum. İşte ne kitaplar olacak bilmiyorum. Yani bunların hepsi bedavayken çalışmam gereken şeyler. Önceden hazırlığım olduğunda mucizevi bir şey oluyor. Ben bunu etrafında çok gördüm. Bu kadar enerji yatırıp da yarın hesabına 1 milyon dolar yatacakmış gibi çalıştığında bir sana 1 milyon dolar buluyor abi. Bir şekilde sistem ge geliyor bu. Biz burayı anlamıyoruz. Yani yatırdığımız enerji ederini çekiyor. İşleyecek bir organ, yani toplumsal anlamda fayda sağlayacak işleyecek bir organ olduğunda Karlılığı üretimi bu bağlı bu işlediğinde birileri o mucizevi olarak gökten para gelmiyor sana. O organ, toplum o organ işlesin istiyor. Aynen eğer ona hazırsan. Tabii. Zaten yani tüm yapılar aslında bunu fark etme o sikret evrenden iste falan mevzusu değil konu. Yani Aynen toplumsal öyle. olarak örüntüde zaten ihtiyaç olan bir şeyi sen üretmeyi başarabiliyorsan toplum seni üretimde o yapının içerisine gel gel de projelendirme size... dediğim şey de o ya. Evet. Nasıl yapacaksın? Hangi adımlarla yapacaksın? Ne kadar sürede yapacaksın? Ne kazanacaksın? Ne harcayacaksın? Ya bunu zaten çalıştığın zaman ki bu çalışma bedava. Bizim sorunumuz bir para gelsin çok şey yapacağım. Nasıl yapacağım sorusunun cevabı yok. Nasıl yapacağım olmalıysa para yok. Yani olsa da kıymeti yok. <gülüyor> Üzerinde yine yapacağım. de bu yılbaşı milli piyango çekilişlerinde falan hani fantazi kurmak, birden böyle elini rahatlatmak hani o şey yaşam gerginliğini üzerinden atmak falan eğlenceli. Yine de hiç böyle fantastik bir şey yok mu aklında? Şöyle bir şey yaparım şuraya giderim falan. Şu, şu yani yıllardır abi hiç değişmeyen bir şey var. Benim mesela bazen elime top para geçtiği zamanlar oluyor. Mesela bir üniversitede atıldığında iyi bir tazminat almıştım. Yani bana göre çok iyi paraydı. Nasıl diyorsan 10 aylık maaşın gibi falan bir şeydi herhalde yaklaşık. Mesela o bir yıl boyunca çalışmadım ve yani sanıyorum yani 150 sene daha ömrüm olsa hayatımı iyi bir sene o olabilir çünkü şöyle bir durum var kitap bir mesela değişen beynimi yazıyorum o sırada işte ilk taslaklarını yazıyorum hayat ne sevdiğim işte uğraşıyorum ve canım herhangi bir şey istediğinde alabilecek param var ve bu canım hiçbir şey istemiyor yani çünkü o kadar harika bir şey yapıyorum ki ne mesela bir ihtimal çıkıyor. Mesela uçağa atlayıp bilmem nereye gitme. Yapabiliyorum ama yapmak istemiyorum. Yani bu nefis bir şeydi mesela. O hali yaşadım ve mesela bankada ya da ne bileyim işte evde, bir kasada bir yerde bir param var değil mi? Yani o para, istediğin zaman harcayabileceksin onu ama harcamak istemiyorsun. Yani tutumluluk için değil, harcamaya ihtiyacın yok. Benim hayatımda tattığım en büyük zenginlik bu. Çünkü seni orada tatmin eden başka bir şey var. Şimdi tatmin kelimesini kullanacaktım. Çünkü tuhaf bir yere de bağ bağlamak gerekiyor. Bu metafor söylenen sözlerin içerisinde de var yani. Hani büyük binalar satın alabilirsin ama yuva ya da ev satın alamaz. Yani o kurman gereken bir şey. İşte Aynen. dostluklar kurman gereken Aynen. bir şey, inşa etmen gereken bir şey. Sevgi, aşk inşa etme, aile inşa etmen gereken bir şey ve onları parayla organize edemiyorsun. Parayla güveni alabiliyorsun. O para kolay para ise i̇şte 5-10 bin liralarla onu çözebiliyorsun. Güvene alma mevzusu. Daha büyük para bunları yani. Madicat ayak... tutuyorsun. İşte, işte tabii var. başka büyük sorunları da getiriyor. Bu arada hani daha çok para istemeyelim. Hırsımız olmasın. Dan konuşmuyoruz yani hani konu. Ya para harcayacak yerin olsun evet. trilyoner ol abi. Ha, Keşke. Yani işte tam dünya ile ilgili büyük ideallere işleyecek organları üretme potansiyeli için konuşuyoruz aslında. Hı -hı. Şunu fark edince yani benim 1 milyarlık bir hayalim yoku fark edince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 O biraz önce bahsettiğimiz mekanizmayla, bunun kaynağı da kendinden oluşacak. Ama bana bugün birisi 100 trilyon dolar yatırsa benim bütün projelerim berhava etmiş Lütfen, sakın. <gülüyor> yani öyle bir şey aklınızdan bile geçirmeyin. Yani o kadar büyük meblağ ben şu anda hazır olsaydım ben onu bulurdum. Yani değerle ilişki değer üretmekle, hayatta işte bir şey yapmakla alakalı anlayamadığımız nokta burası gibi gözüküyor. O işte o yani tatmin olma işi var ya, Ben yani para gerçekten tatmin etmiyor.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 ve babasından, anasından, bir önceki nesilden çok daha fazla opsiyonla çok erken yaşta yüzleşiyor. Ve bir sürü şey orada dururken aile ondan ne bekliyor mesela? Bu işletmenin devam etmesi için bir verihahta içe. Şimdi bu zaten başlı başına bir problem. Artı bir de bu mebran büyük olduğunu düşün. Ben şimdi e, yani mesela babam hala muhabbetini yapıyoruz, üzerine gülüyoruz falan sağ olsun artık espri konusu oldu bu konu ama Ya yani bilmiyorum ki mesela böyle katrilyonluk bilmem ne, hede hede fabrikaları işletmesi olsun bu kadar kolay,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 bu kadar servet biriktirdik. Bunların hepsini senin için yaptık gibi bir lanet olarak çocuğun üzerine çöktürdün müydü? Sizin bahsettiğin arızalı tipler de çok fazla çıkabiliyor maalesef yani. Evet. ya yani bu bununla alakalı ekonomik modeller teklif edenler de var. Yani mirasın işte e, ne kadar büyük olursa olsun arka tarafa çocuklara aktarılamayacağı modeller. Devlete kalacaklar. Destekliyorum vallahi iyiymiş. <gülüyor> vallahi bence destekliyorum. Ya bir miktar olsun şey kaldır. gibi falan söyle işte yüzde bir ikisini ailen aktarabiliyorsun, geri kalanı devlete aktarılması. Aa, müthiş. Ya bir kere ben mesela çok sevdiğim bir anekdot var, tasavvufi bir hikaye. İşte bir erenlerden bizzat bir köye gelmiş demişler ki işte falanca vefat etti siz de buraya geldiniz. gibi cenaze namazını kıldırır mısınız falan. İşte ölen kimdi diye sormuş, anlatmışlar şöyle iyiydi, böyle iyiydi, hamları, hamamları vardı, şunu yaptı, bunu yaptı, demiş ben bu namazını kıldırmam. Niye? Bir Müslüman da bu kadar mal olmaz demiş adam. Şimdi ben bunu hiç duydum o süper antikapitalist, iğrenç bir hikaye yani şey böyle bir fakirliği yöven falan. Fakat biriktirebilmek demek bir bir şeye karşılık yani bir, bir fazla malın varsa o bir şeyden geliyor. birinin eksiğinden sen fazla biriktirsin. Kaynakları sınırlı bir dünyada bu kaçınılmaz bir şeydir. Bir insanın zenginleşmesinde hiçbir sorun yok benim için. Yani zengin insanları severim hatta iyi bir şey özel gibi konuştum şu anda. <gülüyor> ee, çünkü yani yatırım yapar bilmem ne yapar, ekonomiye can verir ama bir, belli bir çalışmışlık, belli bir know-how'un sonucu olarak biriktirilmiş bir sermaye, bir miktar, bir varlık bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan, sırf onun biyolojik çocuğu ya da bir şekilde işte akrabası bilmem ne olmakla bir başka insana geçtiğinde bence çok büyük bozgunculuk bu. Yani o insana yazık başta. Ya o, düşünsene hayatta böyle bir yoktan var etmenin tadını yaşayamayan, işte kazanmanın bilmem ne tırnaklarıyla hani belirsizlik içerisindeki o sıkıntıdan Sahili selamete çıkmanın mutluluğunu hiç yaşayamayacak falan olması iğrenç bir şey bir kere. Ve bu aynı zamanda sermayenin tekrarlaşması gibi falan da sen daha iyi biliyorsun o işleri. Bir şeye gidiyordur yani. Ya o anlattığın hikayenin özünde bu arada tüm dünya kültürünün içerisinde var. Yani bu işte savaş ekonomisinin tarifi aslında. Birinin zengin olabilmesi için bir başkasının elindeki parayı bir şekilde almış Alması. olması gerekiyor. Bu da o dönemin koşullarında o adamı öldürme, aldatma işte ya da benzer benzer koşullar barındırıyor. Öyle olunca belli bir büyüklükte, belli standartlarda sıkıntı yok ama o standartların üzerine çıktıysa bu adam bir yerde birilerine kötülük etmiş olmalı ki bu kadar çok malı olmalı teorisinden geliyor. Dünyanın her yerini değiştiriyor. Bu doğuya batıya da değişmiyor aslında. Hı -hı. Baktığımızda da öyle yani. Bir kötülük diye kabul edebileceğimiz bir sınıra giriyor öteki tarafta. Çünkü işgalle yürüyor konu. Yani işte bir şey düşünsene tüm dünya... 1000 yıl kadar boyunca bu yıl nereyi işgal edelim toplantılarını yapıldığı evet. bir diyor. Ya bu yıl nereyi işgal edelim? Çünkü Aynen. oradaki parayı, altını, ineği, tahılı, buğdayı falan buraya taşıyacağız. Hani öyle dönüştürülmüş ekonomik olarak. Şimdi tabii daha verimli bilim, bilimsel anlamda üretim bilmem ne diye başka şeyler konuşuyoruz. Ama şu şeyde işgalin konusu da Hı. şeye döndü. Çeviri Hı. işgal. Ruslar yazdı mesela konuştuk ya bu bir sanal var kayıt. Ne nakti para, aynı para dedim bir şey diyordu ya. ya. Mesela bankadaki sayıların gerçek dünyadaki emtia karşılığı yok. Ve mesela şu anda dünyanın temel sömürüsüne anlamsız sayı biriktirmiş hesapların sağladığı sanal güç. Yani onlar mesela borçla dünyayı döndürüyorlar. Aslında ortada olmayan, karşılığı olmayan para devamlı el değiştiriyor. Yani birilerinin fakirleşmesine mecburen bel bağlayan bir ekonomik sistem var. Şimdi bu çok büyük bir adaletsizlik. Dünyayı yıkıma götüren şey şu anda bu. Ve mesela basit ve güçlü bir fikirmiş bence. Yani... Abi miras bırakmak gerçekten olmaması gereken bir şey. O çocuğun hayatta başlaması atıyorum temel eğitimini, burada bana sorsan temel eğitim ilkokulu yeter ama yani çok uzatıyorlar <gülüyor> bence. O temel eğitimini garanti edecek bıraksın hatta bunu devlet sübvanse etsin başka bırakılamayan mirastan aldığı paralarla falan. Herkesin eğitim hakkını garantisin. ondan sonra da eşit şartlarda ortamı açsın mis bak gibi oldu. Abi niye yapmıyoruz biz yani <gülüyor> niye olmuyor? Mesela bence çok mantıklı bir modern bir ee, e, öyle olursa eğer işte insanların üretime akıttıkları zaman enerji düşeceği ile alakalı bir dünya. Yani kapitalizmin yeter, ana Nasıl osuru, çocuğa bırakamayacağım. Bu kadar yüksek, yeter. Yüksek üretim de. tüketim döngüsünü sağlayabilmek ya bu dönemde. Yani Tabii. kapitalizmin ana gelişindeki varsaydığı şey bu. Yüksek üretim tüketim döngüsüyle beraber dünyada hareketliliği ekonomik hareketliliği organize etmek. Bu hareketlilik devamlı büyüyerek gidiyor. Bu sohbeti açmamdaki temel hikayelerden bir tanesi şuydu. Bunun üzerine Biraz biyolojik, biraz zihinsel, birazcık da felsefe anlamda başka bir yerden bakalım diye. Bu dönem Türkiye'de hemen herkesin sıklıkla Twitter'da ya da sosyal medyada bundan 5 sene öncesiyle şimdisi arasındaki fiyatları karşılaştığı bir dönem. Evet. Çünkü neredeyse işte gizli gizsiz resmi ya da gayri resmi %20 ile %50 arasında blok halinde bir zam yedik. Üretimimiz değişmedi ama tüketimimizdeki şey Töviz oranlar falan falan, falan böyle iyi. bir seviyeye geldi. Herkes ekonomik anlamda bir problem çekiyor ve büyük bir problem çekiyor ve bununla ilgili çözümü masada bireysel olarak bir para hırsı ya da konsantrasyonu yani tekil olarak çözme ile alakalı bir çabaya ayırıyor. Hani bu bir geyik yani parası olsa ne yapacak ya da neyi hedefleyeceği ile alakalı bir şey. Halbuki aslında dünyada ola geldiği şekilde, bunu Dursun Ali Yaz başka şekillerde de tanımlıyor ama burayı buradan da bakmak gerekiyor konuya. Ee, ülke ile alakalı üretecek plana ihtiyaç var. Yani gelecekle alakalı üretilecek plana ihtiyaç var. Para bu planlar, bu çalışmalar ya da bu üretimle bileşkili hareket ediyor. Biz ise tüketilecek paraya ihtiyaçla konsantre oluyoruz. İşte Şu biraz arabaya... önce bahsettiğim evet. kişiler özellikle olanın, sen ülkeler özelliğinde ya da makroekonomik özelliğinde olanı söylüyorsun. Planını yap ki para gelince işe yarasınca para gelsin. Aa, aynen aynen öyle yani sadece ülke işte ben bireyden başlayarak hani sohbeti de yani kişi olarak da sen bir şey üretmeye dair bir plan, hayatla alakalı geliştirilebilecek bir pozisyonla alakalı bir fikir üretimin içerisinde ol. Zaten ona eşlik eden bir paralellikte o ürettiğin şey işlevselse toplumsal olarak işe yarayacaksa para buna paralel olarak hareket ediyor. Bu arada öyle söyleyince karışıkmış gibi gözüküyor. Aslında dediğin şu değil mi? Ya bir şey de iyi ol kardeşim bir iki şey de iyi ol da vur kafayı iyi ol. Yani... O kadar iyi hmm. ol ki o şeyle ilgili şeyler sana gelsin, yani seni bulsun. <gülüyor> yani, yani. Pozitif tüm yan etkisi, katma değeri sana gelsin, Aynen. parası Aynen. sana gelsin Aynen. şeyle. Ama bizim parayla ilgili konsantrasyonumuz bir şeyi üretme ile ilgili değil, bu zıtlığı hatırlamak. Yani bu parayı tüketmeyle ilgili yani parayla ilgili konsantrasyonunuz bu ev benim olsun, bu araba benim olsun. İşte bunun yan fantazileri ya da işte ölçekleri bu eğlence benim olsun ya da yalıda oturayım ya da bilmem ne yapayım. Böyle olunca para sana gelmediği gibi devamlı işte hani Türkiye'deki yaşadığımız o ekonomik buhranlar döngüsü dönem dönem. Işte. Borç içinde yaşamayı da simre ediyor ya bu. Evet, evet. Yani o öyle olamayacağını fark edip öyleymiş gibi yaşamaya kalkınca da olmayan parayı saçıp savurup taksitle bilmem ne bir şey alarak onu tatmin etmeye çalışan da psikoloji var. Bu arada Ozancım bir Gamma Ray'in Money şarkısında alttan şöyle girersin. Arkadaşlar Gamma mani Money sözleriyle beraber dinleyin. Bak burada bahsettiğimizin şarkısı da var. Bu arada ekonomi ve finans konusunda belki de en konuşmayacak iki adam konu hani konuşmayacak bir yandan sohbetini yapıyoruz. Yani. Ama yo niye biz temiziz abi konuşabiliriz. hiç sıkıntı e, yok yani. Ben bu tarz hikayelere biraz çocukça bir yerden bakmayı doğru buluyorum. Yani ilkel sorusuyla bakmayı çocukça bir yerden bakmayı. Piyasada herkes bu konuda profesyonel zaten. Ya yani biraz Adem. ayıkıp hani kafadan çıkıp. Bu, bu arada Çok... şey söyleyeyim. İşte en son anti kırılganlığı okuyorum Nasim Nikolas Talebi. Ya mesela orada yani gerçekten doğru yolda olduğumuzu fark ettim. Şimdi o adamı da sevmiyorlar. Mesela ekonomist diye bir bilim olmaz diyor. Yani böyle bir hiçbir tahminleri tutmayan, dedikleri şeyleri fizik gibi bilinmiş gibi bize yutturmaya çalışan, istatistiklerden hakikat çıkarmaya çalışan sistemler falan hiç çalışmıyor. Yani. O profesyonel bazda konuşulan şeylerin hiçbir kıymetinin harbiyesi olmadığını yıllardır o kadar hissederim ama söyleyemem ki yani mesela siyasi yorumcular çıkar, bir sürü şey anlatır, 5 sene sonra teybi geri çevirip oynatsan saçma sapan şeyler duyulur ama onlar hala uzman vasfıyla konuşmaya devam eder. Öngörülemez hadiselerin ki gelecek, kazanç bunlar da bunların içerisindedir. Yani yarın bir gün olacak teknolojik ya da ekonomik ya da sosyo-kültürel değişimleri öngöremeyeceğin için plan yapamayacağın bir dünyadasın anın değerli olduğunu, andaki üretimin ve tüketimin önemli olduğunu fark ettiğin anda zaten gelecekte çocuğum ne hani bırakacağım, yarın açma kalacağım endişesi tamamen ortadan buharlaşıyor. Bir de şeyi tekrar anlamamı sağladı. En akıl diremediğim şeylerden birine biliyorsunuz. Adamın diyelim trilyon dolarlık işlem hacmi olan bir şirketi var tek başına tepesinde, imparator yani. Abi bir gecede batıyor. Abi nereye soktun o kadar parayı? Nasıl battın? Kırılganlıkla bunu anlıyorsun. O kadar büyüdüğünde nasıl ki dinozorlar, mamutlar zapt diye sönüyorlar yarından kırılganlaşıyorsun. Halbuki küçük olduğunda mesela dinozorların devriliği yok olma sebepleri, ondan sonra dünyaya hakim olan memeler özel küçük olmaları. Küçük ve tıdıdılar. Yani o yüzden mesela küçük güzeldir, her halde güzeldir. Küçük çünkü anti kırılgan. Küçük şeyleri emiyor, şokları emiyor ve aynı zamanda belirsizlikten fayda üretiyor mesela ve yavaş yavaş ulan tabii büyük sermaye batmak zorunda, bunu anlıyorsun, dev güç, golyat çökmek zorunda yani dünyanın kuralıymış bu ama bu kuralı bilmeyince işte her baba ver, money, camera, money, Bu arada ya yani mesela ben aynı soruyu kendime sordum, da, kaç milyon liranın üzerindeki parayla Sadece gelişme ve iyilik yapabilir misin gibi görünüyor. Birkaç milyon TL'nin üzerindeki. Her para. Genel yani onu yapamadığın için çok önemli bir tarihsel özdeğiş yerini buluyor. Bu bizi bozar abi. <gülüyor> evet, güzel. Güzel bu, bu para bizi bozar. <gülüyor> bu, bu, bu para bizi bozar. Aynen <gülüyor> Ama çok güzel laf değil mi ya? Bu <gülüyor> para bizi bozar, bozuyor abi. E, e, bu, bu sadece para bozmuyor ki. İşte yani güçle alakalı, bilinirlikle güçle alakalı bozar. yani hani bir sürü insanın davranışındaki değişimle. Çok kısa pratikler görüyorsun. Her, Her şey ölç. Her şey denge denge. denge, Deng. denge. <gülüyor> <gülüyor> Hoş Sami denge ölümdür diyor ama onu bir dakika önce ben demiştim. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Aha, lütfen denge ölüm halidir.